Selamünaleyküm aleyküm beyler. Bugün korku oyunu oynayacağız. Bu kadar. Oğlum benim şu girişleri bir çalışmam lazım herhalde. Hemen oyuna başladık. Ee, ne diyor? G gene bir şeyler diyor anlamıyorum. Bu sefer hem, hem İngilizcem yok şimdi de piksel piksel. Oğlum bu ne hiçbir şey gözükmüyor oku. Zaten nerede abi oyun bulsam. Nerede oyun bulsam. Bu ne? Ha el feneri var ama etrafa şey aydınlık. Oğlum bu kadar da kalitesiz oyun yapılmaz Şimdi biz bu hediyeyi Bilin'e verecekmişiz Ben onu anladım Ama kime vereceğiz onu anlamadım Nerede kalitesiz boktan oyun var Zaten ben buluyorum Ne? Q bir şey diyor Q bastığım zaman Bilinin hediyesini ver diyor Bili kim ki? Oğlum aha Ez lan beni ez Ama bu kadar da zeka olmaz ki ya Mini map'te gez diyor bul diyor Ben iki saatleri geziyorum Herhangi bir şey bulamadım Ya ben geri zekalıyım. ah bu ne tren Oğlum bu niye böyle hiç lan çok hiç değil lan. Azı Azıcık daha piksel olması lazım Bili sen misin? Bu bili değil galiba bu şey Taksim Tamam buldum ee, bili buymuş buradaki Sarı nokta yani Sarı nokta şey Şurada Diyor ki ben ayrılmam lazım işte beni şey e Tecavüzcü falan zannetmesinler diye Şimdi biz Nereye gideceğiz? Sen onu bana bir söyle. Baba buradan geçebilir miyim falan polisler de diyor işte geçemezsin. Klasik ke olacakları söylüyorum. Biz bir yere gireceğiz. Bizi orada silicekler bu. Evet yani alt geçitten geçecekmişiz. Geçelim. Ne olabilir ki en kötü yani şuradan. Abi hayır hayır ya yapma şunu işte. Ben geri çıkmak çıkamıyorum. Selamunaleyküm. Kimse var mı? Oğlum bak bir anda çıkıp beni korkutacaksan vallahi oynamam ya. Hiç umurumda bile olmaz. Darbe bak çok ciddi söylüyorum. Yani karanlık olması bir şey değiştirmiyor. Yerde ceset var olabilir. Olabilir. Kim hangimiz yürürken kedi veya fare cesedi görmedik yani. Bu da insan cesedi ne farkı? Ne diyor? Gene bir şey anlamıyorum ama bir şeyler diyor. Ölmüş falan diyodur herhalde. Neyse. Şuradan geçelim oğlum. Bu turnikeler zıplayacağım lan. Zıplayamıyorum. Tam şuradan Tamam, güzel. Devam edelim. Anam. Tamam, bu se o kadar korkutmadı Güzel. Şimdi olay ne bunun aga? bizim mi kovalıyor mu? Oğlum ben yumruk atamıyor muyum zaten? Gel gel. Gel. Gel ama aga. Gel. Anam. Oğlum şaka yapmıştım lan dur. Ya, o kadar korkunç değilmiş lan. Tamam tamam sıkıntı yok. Gel kovalamayayım. Şurası neresi? Şuraya bir gireyim. Oğlum burası tuvalet mi? Tuvalette mi girdik? Bu benim burada keser mi? Hop! Hadi bakayım pazar yolda da Mbappe'yi be. Oğlum bak beni sal, seni burada yumruk be Oğlum ben kadınmışım ya. Yani. Hop. Bunun olacağı zaten belli, yine başladık. Şimdi o buradan geçiyor, o zaman bizim saklana saklana gitmemiz lazım. Bak şimdi gene geçecek. Tamam geçti, sıkıntı yok. Şimdi şunları kullanarak. Bu zaten yapay zeka olduğu için geri zekalıya benziyor, bak. Yanından geçiyorum, mal fark etmedim. Tam şuradan gidelim biz. Burası neresi lan? Devam edelim şuradan. Burası çıkış mı? Burası, çıkış Arkamdan falan geleceksen hiç oynamayalım aga. Tamam şuradan geçecekmişiz, tamam sıkıntı yok aga. Ya pro mı lazım cidden mi ya? Bak baştan söylüyorum birader. Beni öldüreceksen gel öldür, beni uğraştırma boş burada iblisak olmadı yumurtlayı yumurtlayı bir yumurtlamaya gene dönerim de şu an olmaz. Onardı lan. Bak dur. Görmedi mi? Görmedi mi? Şuradan geçecek. Tamam, görmez. O zaman biz şuraya doğru gidelim. Lan bu gerizekalıymış la. Tamam la boşuna korktum. Şu şuradan geçecek. Aşağı düşme. Heh. Tamam, ben de şuradan geçeceğim. Hadi Allah'a emanet. Oğlum crowbar'ı alsak şunun kafayı geçirsek olmuyor mu? Tamam tuvalete geldim. Ne yapacağım tuvalette bir şey var mı? Tuvalette bir şey yok ki ben niye geldiysem buraya. Hey ee, en kötü olmadı. Dur şurada dur. Aa şu, şu mu lan yoksa? pikselden de belli olmuyor O alet çantasıysa iş görür ha. Tamam güzel. Bu radyoymuş. Alet çantası değil mi? Radyo tamam. Oğlum biz o zaman ne yapacağız? Ben anlamadım ki. Sen gene birini öldürmüşsün. Okey. Dön şuradan. Git. Siktir git. Tamam. Ben şuradan dümdüz gitsem bir şey olmaz ki. Ya da dur lan şunu bir yumruklayacağım. Yumruklayarak öldürmeyi deneyelim. Belki olur. Gel. <gülüyor> gel gel gel. Oho ölüp duruyoruz. Aga böyle olmaz ya. Yani. Orada arada oyunda yakınlaştırma varmış. Ben bunu yeni öğreniyorum. Biz nereden gideceğiz oğlum? Ben geri Ben mi anlamıyorum? Lan ne ara gördüm ne gel gel dön dön bunu seni burada mal ederim hadi görüşürüz geliyor mu geliyor gel. oppa hadi bak mal ed oğlum dur vurma tam şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım hadi git ya oğlum ben senin olayına sorulmuyorum ben buradan gidiyorum belki burada bir şey vardır Aa burada bir şey var Gelsene. gel gel burada bir şey bak ne var tam burayı keşfetmemiz güzel oldu. Sen burada yine birini öldürmüş. Vay senin beni iri.